Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size farklı bir konudan bahsedeceğim. Bence bu hepimiz için önemli bir konu. Bana neden şu anda oturduğum evi satın almadığımı soranlar oluyor. Hayatın belirli bir yerine geldiğimi, bir dönüm noktasında olduğumu, bu evi satın almam gerektiği üzerinde baskı kuruyorlar. Bense arkadaşlarıma satın almayacağımı söylüyorum. Çünkü konut fiyatlarının düşeceğinden neredeyse %100 eminim. Bu fikrimi desteklemek için sizlere birkaç şey anlatacağım. Ben konut fiyatlarının düşeceğini söylediğimde, çevremdekiler bana hep emlakçılardan duydukları şeyleri söylerler. Emlakçılar da tabi ki insanların sürekli ev satın almalarını istedikleri için, satın almak kiralamaktan daha iyidir derler. Bu düşüncenin, bir evde mortgage ya da kirada oturan insanların biriktirdikleri tüm parayı harcadıkları algısından kaynaklandığını düşünüyorum. Paranız banka hesabınıza yatıldığında gelecekte ev alabilmek için bir fon oluştuğunu düşünürsünüz. Fakat bir ev kiraladığınızda bu paranın boşa gittiğini hissedersiniz. Bu videoda bu varsayımı inceleyeceğiz ve doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Diyelim ki iki tane ev var, bu bir numaralı ev olsun, bu da iki numaralı ev. Evlerin aynı olduklarını varsayalım. Bunlar mesela Silikon Vadisi'nde bir yerde, 3 odalı, 2 banyolu, apartman daireleri olsun. Benim de bu evlerden birinde yaşamak istediğimi varsayalım. Hangisi olduğu önemli değil çünkü bu evler birbiriyle tamamen aynı. Bu evi ayda 3000 liraya kiralayabiliyorum. 3 tane sıfır yazmak yerine B yazarsak daha pratik olabilir. Ya da aynı evi 1 milyon liraya alabiliyorum. Bunları ek olarak da bankada 250 bin lira param olduğunu varsayalım. Şimdi bu iki durumda neler olacağına hep birlikte bakalım. Birinci evde oturduğumda durumum ne olur? Evi kiralarsam eğer, yıllık olarak ne kadar para ödediğimi hesaplayalım. Kiram ayda 3 bin lira, 3 bin çarpı 12 ay yani 36 bin lira ödüyormuşum. Buraya bir eksi koymam gerekti çünkü bu benim kira giderim. Yani bu bütçemden harcadığım bir para. Yılda 36.000 lira kira Bununla beraber bankada duran 250.000 liram var. Sonuçta ev satın almadığım için bu para benim cebimde durmaya devam ediyor. Bu paranın tamamını bankada vadeli bir hesaba koyduğumu düşünelim Ve diyelim ki bu paradan %4 faiz alıyorum Yani 250 çarpı %4 Demek ki o paradan yılda 10.000 liralık faiz kazanıyorum yani yılda artı 10.000 lira bütçeme giriyor. Diğer taraftan, Silikon Vadisi'nde bu güzel evde yaşamam karşılığında ise cebimden 26.000 lira çıkıyormuş. Bu birinci durum. Peki çevremdeki insanlar ve emlakçılardan gelen baskıya karşı koyamayıp bu evi 1 milyon liraya satın alsaydım ne olurdu ona bakalım. 250.000 liram var ki, dürüst olmak gerekirse bu krediyle 1 milyon liraya ev alan insanların sahip olduğu paradan daha fazla bir miktar olabilir bu Ama sonuçta 250.000 lira param var, yani 750.000 lira borç almam gerekecek 750.000 liralık bir konut kredisi alıyorum Morguç ve konut kredisi benzer şeylerdir, çevrenizde her ikisine de sıkça rastlayabilirsiniz Konunun daha rahat anlaşılması için, burada biraz basitleştirme yapacağım ve size kolaylıklar sağlayacağım. İleride çok daha detaylı ve karmaşık bir video daha hazırlayabilirim. Çoğu konut kredisinde, ilk aylarda ödemenin büyük bir kısmı, borç alınan paranın üstündeki faizi geri ödemek içindir. Bu ödemelerin sadece ufak bir kısmı, ana paranın borçlu olan kısmını azaltmak için kullanılır. Buna ana para ödemesi denir. Aslında sadece basit bir kredi de alabilirdik ama konut kredisinde faiz oranı aynı kalır. Mesela standart bir 30 yıllık konut kredisi aldığımızda ödenecek miktarın azaltılabilmesi için faizden biraz daha fazla para ödememiz gerekir. Ama dediğim gibi konuyu mümkün olduğunca basit tutmak için bunu sadece basit bir kredi olarak düşünelim. İstersem gelecekte ekstra birikimlerle ana para ödemesi de yapabilirim. Bu da zaten aynı mantığa geliyor. Şimdi 1 milyon liralık bir ev alıyorum. Eğer %25'i düşersem 750 bin liralık konut kredisi almam gerekecek. Kredi faizi de %6 olsun. Bunu yazalım. Bu durumda bu evde yaşamak için ne kadar faiz ödüyorum bunu hesaplayalım. 750 çarpı yüzde6 ödüyorum tabii ki yani faiz 750 bin çarpı%de6'dan 45 bin liraya eşit demek cebimden çıkan para bu Yani bu da ayda ödediğim faizin 3700 3800 lira olduğunu gösteriyor Kredimin aylık ödemesi 4000 lira gibi bir şey olabilir bu durumda yani faizi ödüyorum üstüne de borcun birazını ödüyorum Borcun hepsini ödemek 30 yıl sürüyor, yılda 45 bin lira. Tabii bir konuşmada ben bunu anlatınca insanlar bayağı para diyor, bazılarıysa konut kredisinden alınan faiz vergiden düşülebilir diyorlar. Yani bu demek oluyor ki Amerika'da konut kredisi için ödediğim faiz kadar bir miktarı devlete ödeyeceğim vergiden düşebiliyorum. Başka bir deyişle vergi dairesine yıllık toplam gelirimden 45 bin lira daha az para kazandığımı söyleyebilirim. Diyelim benden %30 vergi alınıyor, bu durumda kazancım nedir? Bunun %30'unu harcamamış olacağım, yani 15.000 lira daha az vergi ödüyor olacağım. Nasıl oluyor bu? Bir düşünelim. Diyelim yılda 100.000 lira kazanıyorum ve normalde bunun %30'unu vergi olarak devlete ödemem gerekiyor. Yani normalde 30.000 lira vergi ödemem gerekiyor. Bu hesapladığım tutar, yani 30.000 lira vergi indiriminden önce vereceğim meblağ. Şimdi faiz indirimim olduğuna göre faizi devlete ödeyeceğim vergiden düşeceğim. Yani vergi dairesine aslında yılda 55.000 lira kazandığımı beyan edebilirim. Faiz oranım hala %30. Aslında daha az kazandığım için bu oran azalabilir ama örneği basit tutmak için vergi dilimimin hala %30 olduğunu varsayalım. Yani devlete 16.500 lira vergi ödeyeceğim. Vergi ödememde ne kadar netim? Yıllık gelirimden 45.000 lirayı düşebildiğim için ödediğim vergiden 13.500 lira kar ettim. Yani vergi tasarrufu bütçeme artı 13.500 lira kazandırdı. Bu denkleme başka ne katılmalı? Bankadaki 250.000 lira paramdan hiç faiz getirisi kazandım mı? Hayır, kazanmadım çünkü ana parayı ödemek için kullandım bu parayı. Ama şimdi ev sahibi olunca bir de konut vergisi ödemem gerekiyor. Evi nerede almıştık? Kaliforniya'da. Kaliforniya'da evlerin değerinin %1.25'inin vergi olarak ödenmesi gerekiyor. %1.25 ne yapıyor o zaman? Bu hesapladığımız konut vergisi. Aslında bu da gelir vergisinden düşebilir. Bu durumda %0.75 gibi bir oran olması lazım. İşlemlerimizi kolaylaştırmak için bunu da %1 diyelim, konut vergisi. Yani %1 çarpı 1 milyon lira. Bu neye eşit oluyor? 1 milyonun yüzde 1'ini de yıllık konut vergisi olarak ödeyeceğimizi düşünürsek, eksi 10.000 lira daha olacak. Dikkat ederseniz şu anda kredimin ne kadarının ana paraya geri ödemeye gittiğinden hiç bahsetmiyorum. Sadece bu, evin sahibi olarak harcamak zorunda kaldığım paradan bahsediyorum. Şimdi net olarak hesaplayalım. Artı 13.500 lira vergi tasarrufum vardı, eksi 10.000 lira ödemem gerekiyor. Aslında bundan biraz daha fazla ödemeliydim ama konut vergisi yüzünden, gelir vergisinden de az da olsa tasarruf ediyorum Bir de tabii 45.000 lira faiz ödemem gerekiyor ki bu tam anlamıyla çöpe attığım para, yani toplam 41.500 lira ödüyorum Şimdi bu 41.500 liraya dikkat edin Bu para çektiğim kredinin ana para geri ödemesi değil Yani bu paranın tamamı faiz vergi gibi ekstralara gidiyor bu para birikmiyor, varlıklarımın arasına da girmiyor. O zaman ne olacak bu para? Sadece çöpe atılan para olacak. Diğer durumdaki 26.000'le kıyaslarsak, bu durumun gerçekten oldukça korkunç olduğunu görüyoruz. Tabii ki siz bu örneğin benzeriyle gerçek hayatta sıkça karşılaşabilirsiniz. Çünkü çok uzak bir örnek değil. 1 milyon liralık bir evi 3.000 liraya kiralayabilirim. Bu hesaplamada, yani satın aldığım zaman her yıl 41.500 lirayı resmen çöpe atmış oluyorum Oysa aynı evde sadece 26.000 lira harcayarak da oturabilirim İnsan